Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız haber bültenine karşınızdayız. Bendenimiz Ömer Tarık Yılmaz'a tarikhaber.com'un haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 00.75'e kadar bu ekranlarda günler çıkan gelişimlerinizler için paylaşacağız. Ben limon haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medyalarınızı, kanallarımızı kanallarımız, tanıtacak olursak illam tarikhaber, TikTok tarikhaber, TV, Facebook tarikhaber, LinkedIn tarikhaber, Yay tarikhaber, Thumbra tarikhaber, Instagram et tarikhaber, Twitter'a at, at Yılmaz, Reddit Grantak 73.08, YouTube, Tarık Haber TV ve Kömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli izleyenler. Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olsak Bigolive'da yayındayız. Big olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Upcanlı yayında yayındayız. Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Dikere yayındayız. Dikere kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabiliyorsunuz. Deviçte yayındayız. Siliş kanalımız Tarık Haber TV ile bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, ana haber mülkenimiz başlıyor. Twitter'da yayındayız değerli izleyenler Ve değerli izleyenlerle yayındayız. Onlayıp kanalımız e, Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz, değerli izleyenimiz. haberimiz geliyor. Maaşlar ne kadar artacak? 3.600 ek gösterge için oranlar resmen açıklandı değerli izleyenler. Son dakika habere göre memur ve emeklerin beklendiği 3.600 ek tüm detaylar belli oldu. Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Son dakika habere göre uzun süredir gündemden düşme 3.600 ek Merak etten bütün detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının adından ek göstergeli memurlara 600 puanlık artış yapıldığını duyurdu. Emekli memur maaşlarının ne kadar artacağı da netleşti. İşte 2600 ek gösterge ile ilgili merak edilen son detaylar. Son dakika memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu. Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Son dakika memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu. Son dakika memur ve emeklilerin beklediği 3700 ek göstergede tüm detaylar belli oldu. Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Son dakika haberi, uzun süredir gündemden düşmeyen 3600 ek göstergede merak edilen bütün detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından ek göstergede memurlara 600 puanlık artış yapıldığını duyurdu. Emekli memur maaşlarının ne kadar artacağı da netleşti. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili merak edilen son detaylar. Son dakika Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin 4 meslek grubunun değil, bütün memurlarının kapsayacağı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuna duyuruldu. Detaylara göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların ne kadar artacağı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen 3600 ek gösterge açıklamaları şu şekilde. Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirini sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve din görevlilerimize ek göstergelerini 3600 e çıkarma sözü vermiştik. Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında... Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 4400'e, şube ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 3000'e çıkartılacaktır. Ne kadar artış sağlandı. Ek gösterge düzenlemesi memurlarımızın emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44-500-150-150 lira arasında artacaktır. Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği başındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. Ek gösterge nedir? Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını,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 Din görevlisi ve hemşireleri değil, tüm memurları kapsayacağı müjdesini verdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık 00.55'e kadar değerli izleyenler. Birleşime daha geliyor tarih verdi. 3600'e göstergen sonrası ilk açıklama geldi. Son dakika, bana göre 3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama geldi. Bir iyileşme daha geliyor dedik. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika 3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama. Bir iyileştirme daha geliyor. Son dakika 3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama. Bir iyileştirme daha geliyor. Son dakika haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge kararı sonrası nitelendirmesini canlı yayında yaptı. Bakan Bilgin çalışanlar için Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapılacağını duyurdu. 3600 ek göstergeyi devrim olarak nitelendiren Bakan Bilgin, Aralık'ta da yeni bir düzenleme yapacağız. O düzenleme ile beraber maaşlara etkisi katlanarak yansıyacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir tartışılan, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge kararını kabine sonrası duyurdu. Memurlarda 600 puanlık artışa gidilen ek göstergede, memur emeklilerin maaşı ve emekli ikramiyeleri arttı. Karar sonrası çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT habere katılarak yeni gelişmeleri değerlendirdi. Temmuz ayında kapsamlı bir çalışma oldu. Bakan Bilgin, Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biri de ek göstergeydi. 5.300.000 emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık. İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletin beni düşünüyor. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlar da 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişimdir. Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyelim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız ifadelerine yer verdi. Maaşlara etkisi katlanarak artacak. Aralık ayında da bir düzenleme yapılacağına değinen Bakan Bilgin, geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden, aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak, kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelere çok daha farklı yansıyacak. Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak dedi. Biz adil olanı düzgün yaptık. Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık. Ben halkımızın Türkiye'nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu düşünüyor olmasından oldukça mutluyum. Şunun da müjdesini vereyim. Bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi diye konuştu. Evliyete önümüzde. Bakan Bilgin. Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. Eğite önümüzde dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Asgari ücrete zam gelip... Haber mülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 0.055'e kadar değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz. Faiz enflasyonda net mesaj verdi. Erdoğan kimse bizden beklemesin dedi. Milyonların beklediği konuşmada noktayı koydu. Haber. Haber. Politika. Son dakika kabine toplantısının ardından flaş faiz enflasyon mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle noktayı koydu. Son dakika, kabine toplantısının ardından flaş faiz enflasyon mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle noktayı koydu. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Yine ekonomi programına değinen Erdoğan, Türkiye'de teknik anlamda enflasyon değil, fiili hayat pahalılığı olduğunu dile getirip faiz politikasına ilişkin net mesaj verdi. Sosyal yardımlar konusunda da yeni müjde veren Erdoğan, bina yalıtımında kullanılacak kredi imkanı düzenlemesini duyurdu. Son dakika haberi, saat 14.50'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı yaklaşık 2,5 saatin ardından sona erdi. Toplantıda masaya yatırılan ana gündem maddeleri arasında 3600 ek gösterge, fahiş kira artışları ve Suriye'ye olası operasyon konuları yer aldı. Erdoğan dün yaptığı açıklamada bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum demiş. 3600 ek gösterge hazırlığının ayrıntıları için bugünkü kabine toplantısının ardından yapacağı konuşmaya işaret etmişti. Erdoğan bugünkü konuşmasında 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığını ve TBMM'ye sunulacak aşamaya geldiğini belirtti. 5,3 milyon kamu görevlisinin yıl başından itibaren yararlanabileceği düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan Erdoğan birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3600 ek göstergeye yükseltilecektir dedi. Erdoğan faiz ve enflasyon ile ilgili mesajında ise Türkiye'de teknik anlamda enflasyon değil, fiili hayat pahalılığı olduğu için faizi artırmayacaktır. Tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Artık Türkiye ifadesi kurulmayacak. Toplantının ardından, millete sesleniş konuşması yapmak üzere kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan noktalar şu şekilde. 1. altını bir kez daha çizerek belirtmek istiyordum ki Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir. Türkiye artık kendi ekonomik ve sosyal programlarını geliştirebilen ve hayata geçirebilen güçlü bir ülkedir. 2. Artık bütün yazışmalarımızda devletin bütün kurumları Türkiye diye bir ifade değil, Türkiye ifadesini kullanacaklardır. BM'de de bu yazışma tamamıyla gündeme girmiş durumdadır. Düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa yaptık. Üçüncü sınır ötesi harekatlarımızdan NATO içindeki tartışmalarımıza her alanda bu idrak noksanlığının emarelerini görmek mümkündür. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı biliyoruz. Milletin gönlünü ferah tutsun. Ödediğimiz her bedele, çektiğimiz her sıkıntıya, sırtlandığımız her yüke değecek parlak bir gelecek bizi bekliyor. Çektiğimiz her sıkıntıya değecek parlak bir gelecek bekliyor. Birinci. Ülkesinin ve milletinin geleceği için hayali olmayanların vizyon peşinde koşması da mümkün değildir. Bizim hayallerimiz de, vizyonlarımız da, hedeflerimiz de milletimizin güvenli, müreffeh geleceği içindir. 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilk ilan ettiğimizde birileri dudak bükmüş, göz süzmüş, bizi eleştirmişti. Bugün de 2053 vizyonumuzla ilgili benzer tavırlar görüyoruz. Bir süredir bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız diye tarif ettiğimiz 2053 vizyonumuzu somut adımlara dönüştürecek hazırlıkları titizlikle yürütüyoruz. İkinci Saldayı belirledik. Bunlar üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Hedefimiz Evliya Çelebi'nin bir sincabın Edirne'den Kars'a toprağa basmadan ağaçtan ağaca gidebildiği Anadolu tasvirini hayata geçirmektir. Bisiklet yollarıyla, Yürüyüş yollarıyla, çevre dostu sokaklarıyla, gürültü bariyerleriyle ve daha pek çok proje ile şehirlerimizin kalitesini yükselttik. Dünyamızın geleceğinde taşıdığı önem sebebiyle 2053 vizyonumuzun merkezine iklim değişikliği ile mücadele politikalarımızı yerleştirdik. 3. bu çerçevede enerjide güneşten rüzgara yenilenebilir kaynaklara yaptığımız yatırımları daha da artırıyoruz. Ulaştırmada temiz ulaşım alanı genişletiyor, demiryolu ve deniz yolu taşımacılığını teşvik ediyoruz. Tarımda iklim dostu tarımsal destekleme modeliyle tarladan soframıza uzanan sürdürülebilir bir sistem kurmuyoruz. Atık yönetiminde sıfır atık seferberliğiyle geri kazanım oranını yüzde altmışlara çıkarmayı hedefliyoruz. Konukta insanımıza daha sağlıklı ve güvenli yerleşim alanı sunuyoruz. Bu başlıklarının ve daha fazlasının her birini tüm detaylarıyla milletimizle paylaşacağız. Enflasyon değil, hayat pahalılığı sorunu var. Birinci. Türkiye'nin geldiği yol özellikle bunun yol ayrımı kabul edecek olursak en çok tartışmaya sebep olan tercih ekonomik ekonomi programı olmuştur. Bütün dünyaları faiz, enflasyon, bu ilişkisi üzerine kurulu kabullerden ibaret kesin inançlılar ülkemizin yatırı, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme stratejisini bile anlamamaktadır. 2. Enflasyon bir sorundur. Ama Türkiye'nin sorunlarının asıl sebebi ve çözüm yolu tek başına bu başlık kesinlikle değildir. Öyle olsaydı geçmişte sayısız defa uygulanan enflasyonla mücadele merkezli ekonomik programları sayesinde ülkemiz tüm sorunlarını çözmüş olurdu. Ülkemizde bizim programımıza kadar bu teşhisin kasıtlı olarak yanlış konu ve kasıtlı olarak yanlış tedavilerin uygulandığı da bir gerçektir. Batı'nın ekonomi mecralarına göre ve tabi olanlara göre enflasyon insanların ve kamunun aşırı tüketiminden kaynaklanıyor. Yüksek faizle cebi dolan içerideki bir avuç kuru kesim kazanıyor. Onlarla birlikte yükselen faizlere ve değerlenen liraya heveslenerek dışarıdan gelen sıcak sahibi fonlar, ucuzlayan döviz sebebiyle ülkeyi yabancı tüketim ürünleri pazarı haline getirenleri de unutmamak lazım. Kaybeden, üretimin düşmesi sebebiyle geleceği kararan milyonlar. Biz tercihlerimizi ellerini oluşturanlardan yana değil, istihdamı koruyarak milyonlardan yana kullandık. hiç değilse kendi putlarına, kendi ideolojik efendilerine kulak versinler. Uluslararası kuruluş başkanları bile açıkça enflasyonla ve faizle ilgili ezberlerin bozulması gerektiğini söylüyor. 4. Türkiye'de teknik anlamda enflasyon değil, fil bir hayat pahalılığı sorunu vardır. Yaşananlara enflasyon diyebilmemiz için kanunun harcama disiplinin kaybolması gerekir. Bizim 19 yıldır üzerinde en çok hassasiyet gösterdiğimiz konu bütçe disiplinidir. Beste 300 milyar liralık birikim oluştur. Bireysel döviz hesaplarının tutarı 110 milyar dolara çıktı. Beşinci biz teşvisi, yani ekonomi programı stratejimizi kökten değiştirdik. Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı vardır. Birinci. Şimdi gelelim en kritik soruya. Bu programla insanlarımızın hayatını zorlaştıran fiyat artışlarını nasıl engelleyeceğiz? Fiyat artışları normal şartlarda ya üretim azlığı ya da talep fazlalığı sebebiyle ortaya çıkar. Bizde enflasyonun sebebi olarak gösterilen bütçe açığı da tasarruf eksiği de olmadığına göre talep artışlı fiyat artışından söz edilemez. Üretimde de üstesinden gelinemeyecek sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı vardır. Diğer tarafında ise ihtiyaca bağlı döviz talebi vardır. Bunun için vatandaşlarımıza kurmalı mevduat, kurikul ve altın hesabına dayalı konut kredisi gibi alternatifler sunuyoruz. İkinci kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine, faizi düşürmeye devam edeceğiz.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 Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. Ek gösterge düzenlemesi memurlarımızın emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234-391 TL arasında, ve emekli ikramiyesi ise 44 ile 50, 150 lira arasında artacaktır. Ülke idare amirleri başta olmak üzere yaptıkları işte özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de bu kapsamda gerçekleştireceğiz. Son dakika 3.600 ek göstergeyle tayinlar belli oldu. Memurların ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. 1. Birinci yargı paketi 24 maddeden oluşuyor ve toplam 10 kanunla değişiklik yapıyor. Yeni düzenleme ile hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta çırak ilişkisi yoluyla kremli meslek yetiştirilerek göreve hazırlanması hedefleniyor. Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasında en az 3 meslek içi eğitim programına katılma mecburiyeti getiriliyor. Bina yalıtımında kredi imkanı Birinci bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. 15 milyar liralık yeni sosyal yardım paketi. Birinci bir müjde de sosyal yardımlar konusunda vermek istiyorum. Bu yıl sosyal yardım bütçemizi daha da güçlendiriyoruz. Amacımız gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahının tüm kesimlerle paylaşılmasını sağlamaktır. Türkiye Aile Desteği programıyla ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi daha devreye alıyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 00.55'e kadar bu ekranlardayız. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'den filan çıkış geldi. Bunlar beni deşirir. Eski başbakan Tansu Çiller bir televizyon programına telefonla bağlanarak dikkat çeken Açıklamalarda bulundu. Tansu muhalefet Partisinin oluşturduğu altın masayla ilgili Türkiye'nin önüne koydukları o altı masa ile bir yere gitmenin mümkün olmadığını biliyorum ifadelerini kullandı. İşte haberin detaylı. Tansu Çiller'den flaş çıkış. Bunlar beni dehşete düşürüyor. Eski başbakan Tansu Çiller bir televizyon programına telefonla bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tansu Çiller, muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masa ilgili, Türkiye'nin önüne koydukları onlı masa ile bir yere gitmenin mümkün olmadığını biliyorum ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları. Eski başbakan Tansu Çiller, Türkiye'nin önüne konulandığı masa ile bir yere gitmenin mümkün olmadığını söyledi. Çiller, Türkiye yeter ki yanlış adımlar atarak kendini altılı koalisyonlara, İpneyin ipine bağlı olarak bir çoğunluğu zar zor elde etmeleri, doğru dürüst bir kişinin çıkıp da adayım diyemediği o iradeyi kendinde bulamadığı bir ortamda hangi iradeyle Türkiye'yi idare edecekler? Bütün bunlar beni kısaca dehşete düşürüyor. Karabük'ün il oluşunun 27. yıl dönümünü kutladı. Başbakanlığı döneminde 78. yıl olan Karabük'ün kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Karabük'te uydudan yayın yapan lütfiye telefonla bağlanan Tansu Çiller. TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olduğunu ve doğrudan doğruya milletin seçimiyle geldiğini anlatan Su Çiller, şu aşamadan sonra Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olmuşum, ilk kadın dışişleri bakanı, hazine bakanı, ilk kadın başbakan yardımcısı olmuşum anladığıma göre, duyduğuma göre bütün İslam dünyasında gerçek anlamda bir demokratik seçimle gelmiş bir saltanattan değil de doğrudan doğruya milletin seçimiyle gelmiş ilk kadın başbakanmışım. İlk kadın profesör başbakanmışım. Bütün bunlar tabii insanı mutlu ediyor. Hamdolsun olsun diyorum. Hem milletime bana bunları verdiği için, hem Cenabı Allah'a şeklinde konuştu. Türkiye zannedildiğinden çok daha vahim uluslararası sorunla karşı karşıya. Yeni bir dünya kurulduğunu ve iki bloğunda oluştuğunu anlatan çiğler, Türkiye'nin uluslararası bir vahim sorunla karşı karşıya kaldığının altını çizdi. Çin'in 10-15 yıl içerisinde dünya birinciliğini alacağını söyleyen. Şöyle devam etti. Şu anda eksik gördüğüm bir şey var. Türkiye'de merkez sağ yok. Yani merkez sağ ve merkez sol da yok aslında. Merkez sağ diye ortaya çıkanlar aslında merkez sağ değil. Doğru yol partisinden kopuk sonra AK Parti'nin kurucusu olup sonra MHP'nin elini öpüp sonra ondan çıkıp ben merkez sağ olacağım diye bir takım milliyetçi ayakları kesen, milliyetçi cenahı o parti içinde yok eden bir yaklaşımla merkez sağ olunmuyor. Merkez sağ gerçekten bütün ülkeyi kucaklayan, herkesi rahat ettiren ama Türkiye'nin aynı zamanda milliyetçilik ruhunu tek çakıl taşı vermem anlayışıyla icraata koyan, uygulayabilen, uluslararası düzeyde bunu yapabilen bir yaklaşımdır. Türkiye zannedildiğinden çok daha vahim bir sorunla, uluslararası sorunla karşı karşıya. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu kurulan yeni dünyada iki blok olmuştu. Bunlardan bir tanesi için bir 10-15 yıl içerisinde birinciliği alacak. Tüm gelir olarak dünya gelirinin en birincisi olacak. Çok az zamandan bahsediyorum. Eskiden biz bunu 100 yıl sonra falan derdik. 10-15 yıl diyorum. Bunun yanında Rusya, Hindistan, İran var. Bir blok oluşmaya başladı. Öbür taraftan hiç olmadığın kadar Avrupa ve Amerika birbirlerine yaklaştılar. Aslında Avrupa ve Amerika'da insan haklarının iyi olmadığını görüyoruz. Küçücük kızlar, minik bebekler görüyorsunuz sahillerde ölüyorlar. Biz almayız diyorlar. Niçin? İslam dünyasından geliyor, Müslüman diye. Veya kendilerinin istedikleri bir kültürden gelmiyor diye. Bütün dünyada insan hakları adeta ayaklar altına alındı. Rımasa aralarından daha henüz bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamış. Yeni dünyanın kurulurken her iki bloğun da Türkiye'nin parçalanması için uğraştığını ifade eden Tansu Çiller, Türkiye'yi uluslararası düzeyde düzlüğe çıkartmak gerektiğini söyledi. Türkiye'nin tek başına iktidarlar döneminde %6,5 doğal büyüme oranı olduğunu koalisyonlar döneminde ise darbe dönemlerinden bile daha düşük büyüme oranlarının olduğunu hatırlatan Tansu Çiller, eleştirdi. Rımasa'nın henüz Cumhurbaşkanı adayı bile çıkartamadığını söyleyen Çiller, sözlerini şöyle sürdürdü. Böyle bir dünya Türkiye'nin bölgesinde parçalanması için her iki blokta uğraşıyor. Yani bunu bir tehlikenin farkına vararak uluslararası düzeyde Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak lazım. Burada büyük bir bölünmüşlük görüyorum. Bu bölünmüşlük bir tarafta iktidarda olanlara büyük bir cephe almış durumda. Onları beğenmiyorlar. Böyle bir muhalefet çıktı. Ama Türkiye'nin önüne koydukları oğlu masa, koalisyonlarla bir yere gitmek mümkün olmadığını biliyorum. Bakın Türkiye'nin %6,5 doğal bir büyüme oranı var. Nedir bu büyüme oranı? Tek başına iktidarlar olduğu zaman, Türkiye 6,5 büyümüş. Ne olmuş arada darbeler olmuş. O zaman üç bile düşmüş. Ama eğer koalisyonlar olursa, koalisyonlar döneminde Türkiye'nin büyüme oranı 2,8 darbelerin de altında. İki veya üç partili koalisyonlardan bahsediyorum. Yüzde seksen veya yüzde iki parti. O bile kimlerin ne olacağını ne yapacağını bilemeyen bir ortam oluşturuyor. Şimdi aralarından daha henüz bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramamış. Birisi çıkıyor iradesini koyamıyor. O irade altı parçaya bölünmüş. Hepsi farklı bir şey düşünüyor. Yani daha cumhurbaşkanı adayını belirlemekte bir araya gelemeyen ve bir aday çıkaramayan o iradeyi bölüşürken kavgaya düşen bir irade nasıl olacak da bir araya gelip de Türkiye'yi böyle bir ortamda idare edecek? Kazansalar bile HDP gibi bir partinin ipine asılarak çoğunluğu bulacaklar. Zırmasanın kazansa bile ipinin ipine asılarak çoğunluğu bulacağını ve azınlık hükümetinin kurabileceğini söyleyen Tansu Çiller. Ben bütün bunları gördükçe ülkem adına bir anne gibi, evladına bakar gibi ülkeme bakıyorum. Hiçbir kişisel ikbal veya sandalye dileğim yok. Allah şahidimdir. Nasıl olsun ki? diye konuştu. Çekoslovakya'nın bölünmesini hatırlatan çiller, böyle bir ortamda idare etmenin ötesinde kazansalar bile azınlık hükümeti kurabilecekler. Ve ancak HDP gibi bir partinin ipine asılarak çoğunluğu bulacaklar. Türkiye böyle bir ortamdan dünya yeniden şekillenirken nerede yerini alacağını tayin etmesini böyle bir ilgine bağlı bir oluşuma bırakacak. Ben bütün bunları gördükçe ülkem adına bir anne gibi, evladına bakar gibi ülkeme bakıyorum. Hiçbir kişisel itibar veya sandalye dileğim yok. Allah şahidimdir. Nasıl olsun ki? Benim için bunların... sahip ihtiyaç var, kurulmasına yardımcı olabilirim. Bunun başını çekebilirim. Türkiye'nin başına neler gelebileceğini gördüğünü söyleyen eski başbakan Tansu Çiller, bunun kurulmasına yardımcı olabileceğini hatta bunun başını çekebileceğini söyledi. Çiller, Türkiye'nin başına neler gelebileceğini görüyorum. Onun için bir merkez sağ ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun kurulmasına yardımcı olabilirim. Bunun başını çekebilirim. Bu kapıyı açık tutmak için mücadele verebilirim. Ben karar da vermedim. Milliyetin karar versin dedi. İyi gidiyor işler. Türkiye rahat, büyümesi iyi. Kendisine şu ana kadar çok ısrar edildiğini söyleyen Çiller, bana çok ısrar edildi şu ana kadar geldi. Ben dedim ki niye geleyim. İyi gidiyor işler. Türkiye rahat, büyümesi iyi. Bir ihtiyaç olacak, ben bu ihtiyaca cevap verdiğimi göreceğim ve Türkiye çok büyük bir tehlike altında göreceğim. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince benim bu ülkenin bana verdiklerinden sonra, bana verdikleri tecrübelerden sonra eğer benim üstümde bir vebal, görev varsa bunu yerine getirmekten kaçmamalıyım. Ama böyle bir talebim, isteğim yok. Heyecanım Türkiye için. Türkiye bölünmesin. Çekoslovakya'ya yaptıklarını daha dün biliyorsunuz. 27 üyeli Avrupa Birliği nereden geldi? Bunlar bölünen ülkelerden geldi. Bu ülkeleri bilinçli böldüler. Şimdi Orta Doğu'da bölünme noktasında hedef olan maalesef ülkemiz. İşte bütün bunlar içerisinde zor bir karar beni bekliyor. Daha o kararı vermedim. O kararı kendim için kesinlikle vermezdim. Ama ülke için böyle bir ihtiyaç varsa ne olduğunda hiç önemli değil. Türkiye yeter ki yanlış adımlar atarak kendini altılı koalisyonlara, yine ipine bağlı olarak bir çoğunluğu zar zor elde etmeleri. Doğru dürüst bir kişinin çıkıkta adayım diyemediği o iradeyi kendinde bulamadığı bir ortamda hangi ile Türkiye'yi idare edecekler? Bütün bunlar beni kısaca dehşete düşürüyor diye ifade etti. İhdea. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bürtüterimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 0035'e kadar bu ekranladığınız. E kadar. 0035'e kadar. İşte yeni fiyatlar. Apple'dan şok zam geldi. iPhone'lar daha pahalı. Apple birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam yaptı. iPhone fiyatları yükseldi. İşte yeni fiyatlar. Apple Türkiye'deki birçok ürünün fiyatlarına zam geldi. Teknoloji devi düzenlediği wd 22 açılış konuşmasının ardından Türkiye'de sattığı birçok ürüne zam yaptı. Yapılan zam ve ikonelerin fiyatları da yükseldi. Apple Watch, AirPods, Mac, iPad ve hatta parlatma bezi gibi birçok ürünün fiyatında artış yaşandı. İşte Apple'ın zamlı sonrası yeni fiyatlar. Aklıdan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı fiyatlar, yeni MacBook Air, iOS 16, iOS 16 Majos Ventura ve Atchibos 9'un tanıtıldığı WWD-C22 Dünya Geliştiriciler Konferansı sonrası sosyal medyada gündeme getirildi. Aklıdan zam. Türkiye fiyatları yükseldi. Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. iPhone 11, iPhone 13, iPods, Macbook Pro ve daha birçok ürünün fiyatının yükseldiği fark edildi. Buna göre 64 GB iPhone 11'in fiyatı 12.999 14 TL'den 14.999 TL'ye çıktı. iPhone 13'lerin yeni fiyatları ise şöyle. Apple'ın zam kararı sonrası iPhone 13 fiyatları. 128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 22 TL, 22.499 TL'ye. 128 GB iPhone 13 mini fiyatı 17499 giden TL ye. 128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21499 24999 TL ye. 128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 23.999 27 27999 TL yükseldi iPhone 13 modellerinin farklı depolama seçeneklerinde de fiyat artışına gidildiği görüldü. Örneğin 256 GB iPhone 13'ün fiyatı 20.799 TL'den 24.499 TL'ye, 512 GB iPhone 13'ün fiyatı ise 23.559 TL'den 28.499 TL'ye çıktı. 64 GB iPhone 12 fiyatı ise 17.499 TL'den 20.999 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 mini fiyatının 15.799 TL'den 18.999 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı. Dünyanın gözü bu etkinlikteydi. Apple WWDC22'de yeni yazılımlarını ve ürünlerini tanıttı, iPhone için iOS 16, yeni MacBook Air ve fazlası geldi. Diğer Apple ürünlerin zamlı fiyatları 1. Ayrıca AirPods Pro'nun fiyatı 5.399 TL'ye 2. 1. Nesil AirPods'un fiyatı 3.599 TL'ye 3. TL Üçüncü, AirPods Max fiyatı ise 11.199 TL'ye çıktı. 4. Apple Watch Series'in başlangıç fiyatı 8.399 TL'ye 5. Mac Mini'nin başlangıç fiyatı 14.199 TL'ye Altıncı iPad mini'nin başlangıç fiyatı 14.199 TL'ye 7. Birinci nesil iPad'in fiyatı 7.199 TL'ye ulaştı. Parlatma bezi de zamlandı. Apple'ın çok konuşulan parlatma bezine zam geldi. 309 TL'den satılan parlatma bezinin yeni fiyatı 369 Lirası oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünya devi böyle tanıttı. Merak ona haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık 00.55'e kadar değerli izleyenler. Yeni doğum yapan eşini döverek öldürmüştü. Akıllanmaz savunma geldi. Mahkeme başkanı uyarmak zorunda kaldı. Yeni doğum yapan eşini döverek öldürmüştü. Akıllanmaz savunmada mahkeme başkanı uyardı. Kilise kan donduran olay sonrası açılan davada ilk duruşma görüldü. Mahmut Muhammed Özyer hakkında doğum yapan eşi, Fatma Gül Özyer'i darbe ederek kasten öldürmek suçundan müebbet hapis istemeye dava açılmıştı. Sadık ilk duruşma yaptığı savunmasında yalnızca tokat attığını ileri sürdü. Mahkemen başkanı Özyer'i savunmasında çelişkiler olduğunu belirterek uyardı ve Özyer'in savcılık sorgusundaki ifadeleri hatırlatıldı. Duruşma taktıklarının dilenmesi için Temmuz ayına ertelerdi. Yeni doğum yapan eşini döverek öldürmüştü. Akıl almaz savunma. Mahkeme başkanı uyardı. Kilise kan donduran olay sonrası açılan davada ilk duruşma görüldü. Mahmut Muhammed Özyer, 29, hakkında doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i darbederek kasten öldürmek suçundan mürebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık, ilk duruşmada yaptığı savunmasında yalnızca tokat attığını yedirte sürdü. Mahkeme başkanı Özyer'i, savunmasında çelişkiler olduğunu belirterek uyardı ve Özyer'in savcılık sorgusundaki ifadeleri hatırlatıldı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için Temmuz ayına ertelendi. Her detayı kan olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Albay İbrahim Karaolanoğlu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Muhammed Özyer, 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i döverek hastanelik etti. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021 tarihinde beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında eşi kasten öldürmek suçundan müebbet hapis sistemiyle dava açılan Mahmut Muhammed, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kilis-Vaz Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Muhammed'in yanı sıra Fatime Gül Öziyer'in babası Ahmet Çetin, annesi Kezban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demirci oldu. Aitler ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve tanıklar katıldı. Çelişkili ifadeler nedeniyle uyarıldı. Mahmut Muhammed Hakim karşısındaki ifadesinde eşine sadece tokat attığını ve kafasını duvara vurmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle sanır uyardı. Mahkeme başkanı sanığın daha önceki ifadelerinde eşi Fatime Gül Özyeri tekme tokat dövdüğünü ve kafasına vurduğunu söylediğini hatırlattı. Uyarının üzerine sanık o sırada eşinin kendisine saldırdığını ve tokat attıktan sonra kafasının duvara çaktığını anlattı. Duruşma Temmuz ayına ertelendi. Ailenin avukatı İbrahim Halil Demirceoğlu, sanığın ifadesinde çelişkiler olduğunu ve eşi Fatime Gül Özer'i darbederek öldürdüğünü söyledi. olup mahkemeden sanık için en ağır cezanın verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı Temmuz ayına erteledi. Evde bu işleri yaparken kabadayı, buraya gelince. Malhun ailenin avukatı İbrahim Halil Demirceoğlu, mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Demirceoğlu, sanığın ifadelerinde büyük çelişkiler olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi. işkence yaparak eziyet çektirerek öldüren bir sanığın savunmalarını dinledik. Evde bu işleri yaparken kabadayı, erkek, Buraya gelince iyi inkar eden, kendini masum göstermeye çalışan, tam tersine mağduru suçlayan, bir karşı karşıyayız. Sürekli ifadelerinde çelişkiler olan, beş kere şu zamana kadar ifade vermiş kişi, beş ayrı yalan söyler mi? Bunu dinledik. Maktul'ün ailesini suçlayan, maktulu suçlayan biri. 15 gün önce doğum yapmış bir kadının, iri yapılı bir adama saldırmasının, onu dövmesinin mümkün olamayacağını burada gördük. Yalan söyleyen, asla pişman olmayan, özür dilemeyen, suçu başkalarının üzerine yıkmaya çalışan bir sanıkla karşı karşıyayız. Biz sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettik. Fatime'nin babası mahkemeden en ağır cezanın verilmesini istedi. Fatime Gül babası Ahmet Çetin, Türk adaletine güveniyorum. Yargı sonunda ağırlaştırılmış nebbet cezası verecektir. Tam kalbimde gönlümle inanıyorum. Yargıdan başka güvencemiz yoktur. Suçlular cezasız kalmayacak. Yargı en ağır cezayı verecektir ifadelerini kullandı. Anne Keziban Çetin ise adaletin kızının hakkını savunacağına inanıyorum. Mahkemenin en ağır cezayı vermesini istiyorum diye konuştu. DDA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0055'e kadar değerli izleyenler. Tepki çeken sal saldırıda yeni gelişme bakan duyurdu değerli izleyenler. Bakan koca duyurdu doktora bıçaklı saldırı gerçekleşen personel tutuklandı dedi. İstanbul'da bir temizlik personeli doktora bıçaklı saldırmıştı. Sağlık bakan ve koca tepki toplayan bıçaklı saldırı gerçekleşen şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bakan koca duyurdu. Doktora bıçaklı saldırı gerçekleştiren personel tutuklandı. İstanbul'da bir temizlik personeli doktora bıçakla saldırmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tepki toplayan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Koca, İstanbul'da, bir temizlik personelinin dikime bıçakla saldırdığı olaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, İstanbul'da, bir temizlik personelinin dikime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli tanık beyanları suçun niteliği ve katalog suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda ifadelerini kullandı. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0055'e kadar değerli izleyenler. Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Yarışmacılar için SMS oynaması yapıldı. Survivor All Star'ın 6 Haziran Pazartesi yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ata konseyi yaşandı. Survivor'da ünler ve gönüller 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise bir kişiyi eleme adayı oldu. Elemeye kalan 4 yarışmacı arasında SMS oynaması yapıldı. Peki Survivor'a dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Surbibor'da eleme adayları kimler oldu? Yarışmacılar için SMS oylaması yapıldı. Surbibor Alstar'ın 6 Haziran pazartesi yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Surbibor'da ünlüler ve gönüllüler 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Surbibor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda ise bir kişi eleme adayı oldu. Elemeye kalan 4 yarışmacı arasında SMS oylaması yapıldı. Peki Surbibor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor Outstar'ın 6 Haziran pazartesi günü yayınlanan son bölümünde bir isim daha elemeye kaldı. Geçen hafta Seda'nın vedasının ardından Survivor'da bu haftada bir yarışmacı elenecek. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan gönüllüler takımı oldu. Haftanın eleme adayları kimler oldu? Surbibor Avstar yarışmasında ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmiş ve Hikmet'i potaya sokmuştu. İkinci eleme adayı da ünlülerden evrim olmuştu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme konseyinde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda, üçüncü eleme adayı Nisa başı olmuştu. Surbibor son bölümde ise elemeye kalan yarışmacı Anıl oldu. SMS e oylaması yapıldı. Surbibor'da elemeye kalan Anıl, Hikmet, Hikmet, Evrim ve Nisa arasında SMS e oylaması yapıldı. SMS e oylamasına göre en az oyu alan ismi Ayran Ilıcalı açıklayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor. ...seninlemişti. Janssen için kararı verildi. Son vakıla ben öyle İngiltere'de baş. Boris Johnson'a güven oyu geldi. Son dakika haberine göre İngiltere Başbakan Boris Johnson Covid-19 kısıtlanmaları döneminde kuralları ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti Meclis grubunda yapılan oylamada güven oyu aldı. Son dakika İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'a güven oyu. Son dakika haberine göre İngiltere Başbakan Boris Johnson Covid-19 kısıtlamaları döneminde kuralları ihlal etmesinin nedeni muhafaza kar, parti meclis grubunda yapılan oylamada güven oyu aldı. Son dakika haberi: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu muhafaza parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson Liderlik pozisyonuyla ilgili milletvekillerinin sunduğu güvensizlik mektuplarının sayısının 54'ü geçmesinin ardından TSI 20.00-22.00'de yapılan parti içi güven oylamasından zaferle çıktı. Johnson, muhafazakar parti meclis grubunda yapılan oylamayı 148'e karşı 211 oyla kazandı. Başbakan Johnson'un, partisinden güven oyu almasıyla 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemeyecek. Johnson Baskısı altındaydı. Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 numarada COVID-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştirip ve istifa baskısı altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.55'e kadar değerli izleyenler. Romandaki ilk skandala Türkiye'ye göz yummadı. İtalyanın başkentli romanda özenen skandal PKK gösterisine Türkiye'nin tıpkı geldi. İtalyanın Ankara Büyükelçisi'nin Mariporti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İtalya'nın başkenti Roma'daki PKK yürüyüşüne Türkiye'den tepki. Büyükelçi dışişlerine çağrıldı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Şikandal PKK gösterisine Türkiye'den tepki geldi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Geçtiğimiz günlerde Roma'da PKK yanlısı bir grup Türkiye aleyhine sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Yürüyüşe Palermo Belediye Başkanı Orlando Orlando'da katılmış, Sosyal medya hesabından Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız paylaşımıyla terör örgütüne destek vermişti. Büyükelçi Bakanlığı'a çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marlapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının allenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Roma'da PKK gösterisi nedeniyle duyulan rahatsızlık Marlapodi'ye iletildi. Görüşmede, PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu görünümü altında gösterdiği faaliyet ve dile getirildi. Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talep tekrarlanarak İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız tepki çeken saldırıda yeni ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık sıfır sıfır evi kadar değerli izleyenler günün videosu bugün kafa kafaya çarpıştılar korkunç anların görüntüsü ortaya çıktı iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı keci kaza saniye saniye kamerada Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bir kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ada Pazarı istikametinde ilerlemekte olan var 44 idaresindeki otomobil, Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelmekte olan H 42 idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle büyük çapta hasarın oluştuğu araçlar savruldu. Kazada otomobil sürücüsü bayaralandı. İnceleme başlatıldı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza neticesinde yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Gece anlar kamerada. Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kontrolden çıkan otomobilin karşı istikametten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı ve sonrasında araçların savrulduğu anlar yer aldı. Bilmiyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. tepkiçi haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0055'e kadar dedik ve saatlerimiz 0055'e gösteriyor ve bu demek oluyor ki ana haber bütlerimizin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber olan tarikhaber.com'a bekleyin. İstemizde yer alan reklamlarda tıklayarak bizleri destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha bir Türkiye'de uyanmak bileyle. İyi akşamlar diye son çıkın.